Üsküp'te ikinci günden herkese günaydın. Otelimizden şimdi çıktık. Manastır'a bugün yolculuğumuz. Şimdi otobüs istasyonuna doğru yürüyoruz. Otobüs istasyonunun civarında biletlerimizi aldıktan sonra bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yaklaşık 3-3,5 saatlik bir yolculuk gözüküyor. Burası da kaldığımız apartmanın bulunduğu bloğun ortası. Şimdi Manastır'a biletimizi aldık. Ee, Otobüste sorduk, trende sorduk. Dün de başka bir lokasyon için sormuştuk. Hem otobüsten hem trenden bilet. Yani ikisinde de e, aynı lokasyona otobüs iki katı daha pahalı. Bize dün bir taksici demişti ki e, benzin fiyatları çok yükseldi demişti burada da. Yani 2 euronun üstüne çıktı demişti. Muhtemelen ondan otobüsler gerçekten pahalı. Şu an... E, Aşağı yukarı Türk Lirası'yla 100 liraya gideceğiz. Tren kullanarak Manastır'a 3 saatlik bir yolculuk için otobüsle 200 küsür verecektik. Şimdi 2 saatimiz var. buçuk daymış saat. Şu an 12,5 civarı. Yemek yemeye gidiyoruz. Bir restoran bulduk yakınlarda. Bu an iyiydi. Üsküp'te tren ve otobüs istasyonu aynı yerde. Aynı yerden bilet alıyorsunuz. Biz şu an oraya 500 metre mesafede restoran Domini diye bir yere geldik. Az önceki restoran açık gözükmesine rağmen kapalıydı. Hemen 100-200 metre ilerisinde Kalabalak diye bir restoran var. Biz de şimdi oraya geldik. Ne düşünüyorsun yemek hakkında? Çok güzel bir yemek yedik, çok güzel bir mekanda. Çok mutlu olarak ayrılıyorum şu an. Ee, toplamda 660 e, makedon dinarı verdik. Ee, Burçak'ın yediği pilavda da e, sebzeli tavuklu pilav yedi. Benim yediğim hamburger de aşağı yukarı aynı fiyattı. Benim yediğim hamburgerde tavuklu ve kaymaklı bir hamburgerdi. Yani ne kadardı? 80 lira civarındaydı. 80-80, 160, 20'şer lirada biralara verdik. Toplamda 200 lira hesapla ayrıldık. Şimdi trene gidiyoruz. Bir sonraki durağımız Manastır ya da Makedonyalılar'a göre Bitola. Cidden treni hiç bu kadar iyi beklemiyordum. Bu kadar uygun fiyata aldığımız için ve ne zaman araştırırsak araştıralım. Hiç trenle ilgili bir bilgiye rastlamıyorduk. Hatta şöyle duymuştum, e, Makedonya'da tren yok diye duymuştum. Yani tren yolları var ama trenler iptal diye duymuştum. Gerçekten hani e, en ucuz opsiyon olmasına rağmen beklediğim bu Sovyet trenlerinden çok çok daha iyi bir konumda burası. Klimalı. Teknolojik. <gülüyor> Klimalı, teknolojik prizimiz var. Prizim var evet. Mökemmel. Yaklaşık dört buçuk saattir süren bir tren yolculuğunun ardından şükürler olsun vardık manastıra. Tren rahattı, klimalıydı ama çok yavaş gidiyordu. Yani sanki sabit 50 ile falan gittik. Sen ne düşünüyorsun tren hakkında? Ben de yavaş gittiğini düşünüyorum. Belki daha hızlı gelebilirdik yani. <gülüyor> Aynen. Yani tren e, binilmeye gerçekten binilir ve tercih edilir. E, sadece çok e, bir aceleniz varsa lazım. aynen. Hani belki otobüs daha hızlı geliyordur. Çünkü gerçekten çok yavaş geldi. Ama baktığınızda internette ikisi de 3,5 saatte geliyor diye yazıyordu. Biz trenle buna rağmen 4,5 saatte vardık. Şimdi sağ tarafımız istasyon. Arkamızda Herakliye antik kenti var. Herakliye aslında manastırın ilk kurulduğu yerleşim yeri. Bu şehri Büyük İskender'in babası Neydi bu adamın ismi? Filip Bu şehri Büyük İskender'in babası 2. Filip kurmuş aslında. O şehir girip gezilebiliyor. Bayağı da bir kalıntı var ve internette 120 Makedon dinarı diye okuduk. Yani yaklaşık 40 liraya gezip görebilirsiniz kalıntıları. Biz muhtemelen gitmeyeceğiz oraya. Yani Buranın nasıl Üsküp'te Makedonya Meydanı vardı en ünlü meydanın Magnolia Meydanı diye geçiyor. Magnolia Meydanı'ndan o antik kent yürüyerek 3 kilometre. isterseniz siz ziyaret edebilirsiniz. Şimdi sağımızda istasyon var demiştim. Biz şehir parkındayız. Şehir parkı gördüğünüz gibi mükemmel ağaçlıklı gölge. Güzel güzel yürüyoruz buradan bol oksijenli. Hostele gidiyoruz. Gider gitmez acıktık bir yemek yiyeceğiz. Oradan sonra da biraz şehri gezeceğiz, şehri anlatacağız. <gülüyor> kendin mi? Açıklık bastırmacan. Evet. Güzel ya. yürüyoruz o doğru. Bu sokak en bilinen, en ünlü, en canlı sokağı manastırın. Gerçekten de canlı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mesela manastır askeri Lisesi'ni görmüştük arka tarafta. Orası Şirok sokağın e, nehir tarafında değil, şehir parkı olan tarafında bulunuyor. Oradan nehre kadar bu sokak devam ediyor. Çok güzel kafeler, dükkanlar var. Arkada Elsivakiki'yi de gördük. Çok tatlı gerçekten dükkanlar var, oturup kahve içmelik. Şu az önce şehri kurduğunu söylediğimiz ikinci Filipin heykeli. Manastırın ortasından geçen Dragoor Nehri. Yine bu şehirde de arka tarafımızda gördüğünüz şirok sokak ve civarında görülecek yerler var. Şimdi geçtiğimiz tarafta da yine Türk Çarşısı da deniyormuş ama daha çok sanırım eski pazar deniyor. Eski pazar bölgesi bulunuyor. Aba gelirken bahsettiğim Herakliya şehri daha sonradan Roma İmparatorluğu'nun eline geçiyor ve Roma İmparatorluğu bu şehre çok fazla kilise inşa ediyor. Osmanlı buraya geldiğinde bu şehirde çok fazla kilise olduğundan dolayı buraya manastır demiş. Daha sonradan Osmanlı gittiğinde de eski Slavca'da obitel demekmiş manastır ya da kilise. Buraya obitel demişler ve zamanla bitola halini almış bu kelime türeye türe. E, Manastır e, Makedonya'nın ikinci en büyük şehri ve nüfusu 85.000 Mesela Üsküp 530 binde. arada çok büyük fark var ama Buna rağmen 85 binde ikinci en büyük şehre. Şirok Sokak yani bu hemen sağımda bulunan sokak e, Magnolia Meydanı hemen arkamdaki meydan Ve Magnolia Meydanı'nın hemen arkasında yer alan Dragor Nehri'ni geçince bulunan Eski Pazar Burada gezip görülebilecek başlıca yerler Birçok lokasyon bunların çevresinde bulunuyor bir de tabi bir Türk olarak Manastır deyince hepimizin aklına gelen Atatürk'ün askeri lise eğitimini gördüğü Manastır askeri idadesi de bu şehirde Şimdi burası müze olarak Kullanılıyor Şimdi tren istasyonundan Hostele giderken Hostelimiz de şehir merkezine yani şehir merkezine giderken Atatürk'ün okuduğu liseyi Gördük yol üzerinde Şimdi burası Artık bir müze olarak kullanılıyor ee, ve Bir Katı'nın bir bölümü Atatürk için ayrılmış diye duyduk. Yeminmez bir oklu Canını hiçe sayan böyle şikaya, halka ya istiklal ya ölüm dinlenen büyük birilerin ya halkları karşımda da şey, milletinin kuruluşu ve çağdaşlaşmasıdır. Momaların karşısında sürüleri çekildiği canhirene bir şahitler karşısı onun kalbiyle kalır. Ama bu yüneyim, bu arada giriş 120 makedon dineri. Üç buçuğa bölün. 35 lira falan. Magnolia Meydanı'nda bulunan 3 görülmesi gereken eser var aslında. Bunlardan birincisi, Büyük İskender'in babası, Herakliye Şehrinin kurucusu, İkinci Filip. Hemen arkamdaki heykel, ikinci Filip'in heykeli. Onun arkasında bir e, kanatlı erkek heykeli bulunuyor. Ve onun da arkasında bir saat kulesi var. Bu saat kulesinde de her 6 saatte bir güzel e, besteler çalınıyormuş. Onu yakalamaya çalışacağız. Şimdi Şiroks'un sokakta bir kafede oturuyoruz ve Şehrin tadını çıkartıyoruz. Sanki hiç pazar değilmiş gibi. Manastırda biz bir gün daha kalmaya karar verdik ve... Ee, oteli değiştirip biraz daha şirok sokağın içinde daha uygun fiyata orası yani dün kaldığımız yer 28 Euro'ydu. Bugün kaldığımız yer 24 Euro. Bir yer ayarladık. Şimdi oraya geldik. Bir iki dakika oda için bekliyoruz. Çok güzel gözüküyor burası. Bahçesi falan çok tatlı. Yani biraz bilgisayar işimiz var. Hani bu masada çok güzel onları <gülüyor> halledebiliriz. Ee, birkaç saat dinlence hatta 2 3 saat saat 3.30-4 gibi tekrar çıkacağız. Saati bugün göreceğiz. Ee, bir de biraz takılırız. çirok sokakta ilk, Kafelerde başka yapacak bir işimiz yok. Evet, yani yani. Biraz daha dinlenmeli bir gün olacak bugün. Sabahki kahvaltını evet. beğendin mi? Evet beğendim. Aynen. Yani poğaça yedik zaten hani şeydi falan. Güzeldi. Evet bence de. Gayet iyiydi. Aynen. Bu yediğin senin içi e, Nutella'lı olan e, tatlı şey güzeldi baya. Güzeldi. <gülüyor> yumuşacık yumuşacık. Aynen. güzel bir kahvaltı yaptık kahve eşliğinde şimdi bir de markete uğradık az önce evet. burada yani okumuştuk ve duymuştuk e, ayvar diye bir sos var çok ünlü hem ayvar aldık bulabildiğimiz en küçük e, kavanozu hem de kaşkaval peyniri aldık bunun da ünlü olduğunu duymuştuk bir de ekmek aldık Öğlen öğünümüz ekmek arası ayvar ve kaşkaval peyniri olacak. Bakalım beğenecek misiniz <gülüyor> <gülüyor> ve kaç öğün yiyeceğiz? Yani fiyat performans olarak dışarıyla aynı mı, yarı yarıya mı? Neye geliyor merak evet. ediyoruz. Evet. Burası da manastırda kaldığımız ikinci hostel. İlk hostel Türk Çarşısından o taraftaydı. Burası Şirok Sokağın. Çok yakınında. Lokasyonu daha güzel. Hostelin kendisi çok güzel. Biz keşke dün de burada kalsaydık dedik. Hatta bir bahçesi var. Yaklaşık 3 saattir o bahçede çalışıyoruz. <gülüyor> çok keyif aldık. İnanılmaz bir dinlenme oldu bizim için. Size de burada kalmanızı öneririz. Buranın ismi Guest House Via. Diğer kaldığımız otelin ismi Good Times Luxury Apartments'dı. Yaklaşık e, ayvarın küçük kavanozuna 200 dinar ödedik. Peynire 100 dinar ödedik. 300 ekmeğe de 30 ödedik. 330 dinar ödedik. Aslında bu bile yaklaşık 100 liralık bir masraf yarattı. Bakalım kaç öğün yiyebileceğiz buna ama maksimum 2 öğün yeriz muhtemelen. da peynirler e, pakette de satılabiliyor. E, kendiniz dilimlete de biliyorsunuz. Tabii ki dilimletince daha küçük porsiyon alabiliyorsunuz. Ve bu daha da uyguna denk gelmiş oluyor. Ayvar tatlı salça gibi. Peynir de hiç farklı bir tat değil. <gülüyor> Güzel bir sandviç bence. Salçalı peynirli sandviç. Bizim bildiğimiz... Çok güzel bir biberli salça ve güzel bir kaşar peyniri gibi yani. ikisi de çok hoşuma gitti. Ayvarlı ve kaşkaval peynirli sandviçimizi yedikten sonra enerjimizi depoladık. Şimdi hostelden tren istasyonu olduğu yere tekrar gidiyoruz bu şehir parkından. Çünkü yarın Ohri'de bilet alacağız. Otobüs istasyonunda, tren istasyonu hemen yanında. Yeni hostelimizden artık istasyon daha yakın. Aşağı yukarı 700-800 metre diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi biletleri aldık. Sabah 9'da otobüsümüz. Zaten buradan tren yok Ohri'de otobüste gitmek zorundayız ya da özel araçla. Bilet 350 Makedon dinarı. Dün tam 3'e bölün demiştik ama aslında oran tam 3.5'a 1. Yani 350 Makedon dinarı tam 100 lira denk geliyor. Yani kolaylık olsun diye 3'e de bölünebilir. Çok fark etmiyor. 100 TL'ye 1.5 saatlik bir yolculuğumuz olacak yarın sabah 9'da. videosunu Saat Kulesi'nin altıdaki seremonisiyle bitirmiş bulunuyoruz. Yarın sabah 9'da Ohri'de yolculuğumuz var. Şirok sokaktan herkese el sallıyoruz.